Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle proses izleme sistemimizin veri tabanını tasarlayacağız. Bu veri tabanında olacak şeyler zaten ben daha önce belirlemiştim. Diagramımız da tamamlandı. Artık database işimiz kalmadı. Bundan sonra işin program kısmına geçeceğiz. Önce e, kullanıcı girişini yapalım. Bunu da kaydedelim. Diagram sıfır olarak. Yes. Yeni proje oluştur. Windows Form uygulaması. ProWatch yazalım. Programımız oluştu. Şimdi bizim daha önce hazırlamış olduğumuz bir arka plan vardı. Bunu ekleyelim. Background image'e. Yerel kaynak içe aktar. 800'e 450 miydi? Buraya hemen bir tane text box ekleyelim. Hatta bunu direkt kopyalayalım. Araziye uğraşmayalım hiç. Zaten daha önce hazırlamıştım. Veririm. Bunuzluk bir şekilde kopyalayalım. Buraya yapıştıralım şöyle. konumlandıralım. Gayet güzel. Şimdi şu dış çerçeveyi de bir yok edelim. Şimdi önce merkezleyelim. Windows State normalde unilerden ee, ayarlıyorduk. Bu şekilde ayarlayalım. Şimdi bir de bizim buraya data bloğumuzu eklememiz lazım. Ekle. Yeni ve Ada.net Entity Data Model. Seçiyoruz bunu. Entity Framework Designer from Database. Yani tamamen Database'den çekeceğiz bilgilerimizi. İleri. New Connection. Değiştir. SQL Server içinde sonuç bakalım. Bizim listelerimiz gelsin. İçinden veritabanı tabanı seçeceğiz. Geldi. WinCC'si veritabanı tabanına Provoch. Tamam dedim. Provoch entities olarak oluşturulacak. Entities. Entity Framework 6.0 kullanmak istiyorum evet. Bunu da seçelim. Hepsi seçili olsun. Sistem diyagramı hariç. Son diyelim. Şimdi bizim diyagramımız ve entity modellerimiz oluşturulacak. Code first bir de db first oluyor. var. Code first bu entity modellerinin tamamen kodla hazırlanıp data block kısmına kodların data block oluşturulması ile oluyor. db first de her şeyin data block tarafında oluşturulup data blockların Entity Framework'le e, kod tarafını oluşturması anlamına geliyor. Asla baktığınız zaman bizim şu an yaptığımız iş DB first bir iş. Yani e, önce databale oluşturduk. Data bloklarımızın da Entity Framework'le eee entity modelini oluşturmasını sağladık. Şimdi bizim diyagramımız buraya direkt geldi. Bunları toplu bir görünebilecek şekilde ayarlayalım. Kullanıcılar bağımsız. Herhangi birerle bir bağlantısı yok. Şimdi bizim e, bu kaydı olsun. Şimdi bizim data blokta bir tane kullanıcı oluşturalım. Kullanıcılar, o değil. Kapatalım. Provaç içinde kullanıcılar edit tab 200 straws diyoruz. Kullanıcı adı admin olsun. Paralar 1, 2, 3, Ad yönetici olsun. E-mail yönetici yönetici ad rawoach.com olsun. Kayıt tarihi gerekli değil. Bu da Yönetici olsun. Şimdi, giriş yapa bastığımız zaman bizim database'den verileri çekip orada bu verileri karşılaştırıp herhangi bir e, veri satırıyla eşleşiyor mu eşleşmiyor mu bunu kontrol edip eşleşiyorsa da girişi onaylatmamız gerekiyor. Bunu bir metotla yapalım. Yani metotlar önemli. Sürekli bu kodları içine kod yazmayacağız. E, metot metot da yerleyebiliriz. Kodların içinde kod yazabiliriz. Şimdi bir metotla bunu yapalım. İlelim aşağı. Private. Private bunun belirteci yani e, erişim belirteci. Private sadece bu class için yani bu sayfa içine bu cs dosyası içinde olan e, CS dosyasına erişim açık anlamına geliyor. Public olsa diğer CS dosyaları içinden de çağırılabilir olacaktı. Şimdi private yapıyoruz. Sadece buna özel. Private void. void de herhangi bir geri dönüş bilgisi vermeyecek anlamına geliyor. Private void giriş yap. Bizim burada entity model oluşturmamız lazım. Ee, keşke bunu bir entity dosyasına koysaydık ama yine unuttuk. Neyse. Proach entities. DB eşittir. Niv. entities. Şimdi Bizim önce o bilgileri almamız lazım. Hangi bilgileri almamız lazım? Şu. Kullanıcı ve şifre bilgilerini. Textbox'larını ayarlayalım. Kullanıcı textbox'mış. Bu da parola textbox. Tamam. Önce burada bir sorgu oluşturalım. Var. Sorgu eşittir. From kullanıcı eşittir in db. db kullanıcılar içinde ver ee, kullanıcı nokta kullanıcı adı eşit eşit kullanıcı textbox nokta tekst ve kullanıcı nokta kullanıcı nokta parola Eşit eşit parola textbox nokta text select kullanıcı. Şimdi biz burada ne yaptık sorguda dedik ki bizim oluşturduğumuz database'in içinde databeyzin içinde kullanıcılar tablosunda bir kullanıcı oluştur. Oluşturdu kullanıcıyı kullanıcının içindeki kullanıcı adı Bizim text kullanıcı adı eşit mi? Kullanıcının içindeki parola bilgisi bizim parola text box'un içindeki text'e eşit mi? Eğer herhangi bir eşitlik varsa bu çıkan eşitliği kullanıcı aktar. Tamam. If şimdi sorgulayacağız. Sorgu nokta any. Eni şu demek oluyor. Ee, sorgun içinde herhangi bir kayıt var mı? Kayıt varsa true çevirecek. Yoksa false döndürecek. Diyelim ki kayıt var. Messagebox nokta show Kayıt başarılı. Kayıt yok diyelim. Else Mes Message nokta show. Herhangi bir kayıt bulunamadı. Kayıt değil giriş olacak bu. Herhangi bir kayıt bulunamadı. Bunu da burada çağırıyoruz. Giriş yap. Deneyelim. Yağmur'a bilgimiz geldi. Admin. 1, 2, 3, 4. Giriş yap. Giriş başarılı dedi. Diyelim ki yanlış. Herhangi bir kayıt bulunamadı. Şunu da yapalım. Ee... İpleri bastığımız zamanı çıksın. İpleri bastığımız zaman. Application.exit Hatta şunu da yapalım. Enter'a bastığımız zaman da girsin. Şimdi seçelim. Şimdi bunu seçelim. Bunu seçelim. Key eventler içinde. Key down. giriş yap. gelmiş mi? Gelmiş. Ona gelmiş mi? Ona gelmiş. Tamam. Girelim. Ha, Şunu yapmadık. Ki down ama yani bu sefer ne olacak? Her tuşa bastığımız zaman bu işlemi yapacak. Bizim burada bunu kontrol etmemiz lazım. Sadece enter'a bastığımız zaman. If I, I, I, key code eşit eşit keys nokta enter olduğu zaman bunu yapacağız. Tekrar başlat. Admin. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Yanlış. Kontrolü teren yük kayıt bulunamadı. 5 yerine 4 yapalım. Giriş başı. başarılı. İptal diyelim çıkalım. Şimdi bir de bizim bunu tab'lara ayarlamamız lazım. Tab dedim olay da şu. Buraya geldik tab'a bastık. Bir alt satıra geçecek. Gerçi burada ayarlanmış galiba ama. Form tasarımı, onu da göstereyim nasıl olduğunu. Tab index. Bu bir olacak. Yani ilk taba bastığımız zaman direkt buraya gelecek. İkinci tab bu olacak. Üçüncü tab bu olacak. Dördüncü tab bu olacak. Tamam. Bir tane daha şimdi dosya, form açalım. Proje. Form ekle, e, proje form ekle, yeni bir form. Buraya genel bilgi ekranı diyelim. Şimdi bizim login ekranından girdiğimiz zaman form bir ekran açılsın. Onu nasıl yapacağız? This nokta Height. Ee, genel bilgi ekranı nokta. Genel bilgi ekranı diyelim. Eşittir. Ney? Genel bilgi ekranı. Gb nokta. Show diyoruz. Ya da sadece şunu da yapabilirsiniz. Nif genel bilgi ekranı nokta nokta show Bu sefer ne olacak? Giriş yaptığımız zaman burası kapanacak. Diğer taraf açılacak. Hatta işte mesaj box'ı silelim. Admin. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi girişimiz yapıldı. Herhangi problemde yok. Bugün dersimiz bu kadar olsun. Yani veri tabını tasarladık ve giriş ekranını ayarladık. Bu iki şeyi yaptıktan sonra artık bugün bu kadar olsun. Yarın da diğer kısımlara ufak ufak geçeriz. Kolay gelsin. Hoşçakalın.